Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft PE'de arkadaşlar yeni bir seriye başlıyorduk Serimizin adı ve daha koymadım. Koyacağım bugün. Arkadaşlar de ile e, iki şeyle başlayacağım. Bir e, baltayla bir de elmas baltası. Şimdi başlamak arkadaşlar. Büyük baskın bunlarla başlayacağım çünkü çok geçeceğim. Daha iyi eğlenceler izlenmeler olacak arkadaşlar. Yani öyle. Şimdi başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben onu bu arada şimdi. Önce ağaç geterek başlayacağız biliyorsunuz. Sizde şöyle. Arkadaşlar bu asasayı Bir Kırk yeter Tamam iyi arkadaşlar Şimdi şöyle bir kazayım Bakın. Arkadaşlar bu arada Ben onu Ay <gülüyor> Bu senin adı Bon Bon Bon Kraft olsun. Ya sonra Bon Kraft çektiğim şimdi daha Bon Kraft olsun. Çıkar Bon falan olmayacak tabii ki de. Bir şey olmayacak. Bu arada kenarda gördüğünüz müzik işareti şurda. Ee, arkadaşlar yani şey filigran bunu seviyorum ya. gibi kırleo martat Bu Çok zevkli oluyor arkadaşlar. Bunlar kullanacağım oysa. Bu arada, arada Türk çakmayı göstereceğim arkadaşlar. Biliyorum arkadaşlar lag var. O gider. Gaza sanki <gülüyor> biraz böyle ya. <gülüyor> arkadaşlar, o zeyt açıktaydı ya görüyorsunuz zeyt diyor. Bu test pek özel bir şey. Hızı böyle ben size göstereceğim arkadaşlar nasıl olduğunu ayarlardan göstereceğim bu arada. Skywars'ta da koşacağız. Shop'ta alacağız böyle. Arkadaşlar evet. şey o kuralı sol madene ineceğim. Biraz <gülüyor> set falan yapacağım. Set falan almadım arkadaşlar. Tek gelişmeli İçine aldım. Şöyle hemen bir kraft edeyim. Bir dakika abi ya Umut merak olsun Şimdi abi Eee Ama 14 tane nasıl geldi <gülüyor> evet, Yapmadıkları <değil> <gülüyor> hızlı 64 iyi ya Bir dakika abi bir tane Şöyle Boş bir yere yapacağım arkadaşlar Ya burası iyi iş Delik küçük bir yer ev yapacağım yakınlarda da büyüteceğim yani böyle. şu anda küçük dediğim gibi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ama bu yeter şu anlık beklediğim küçük ev kapısını ayarlayamışlar şimdi şuradan şöyle bir çıkalım iyi bu kadar şöyle şöyle. Arkadaşlar bu arada bu süre devam etmesini istiyorsanız abone olacaksınız ilk önce bana beğeneceksiniz ve yorum atacaksınız yorum atmazsanız bu senin devamı gelmeyecek onu unutmayın hata bildirim de yapacağım yani siz abone olmadınız bu senin devamı gelmeyecek diyeceğim şöyle ağaçlar da uzakta kalmış bu arada böyle. kendini de biliyorsun abi şimdi ağaç keselim biraz daha hop hop hop hop, hop. Hiç süper yok ama var aslında o göstermiyor işte yani belli yok göstereceğim arkadaşlar orada yakında tam ee, kaç like göstereyim tam 30 like abi top bir dakika arkadaşlar Zaman, 1 2 3 4 5 6, 8 9 Ops beşli yapacağız. 1 Allah kırdık. 1 2 3 4 5 5 5 1 2 3 4 5 5 5 onlar daha satacağım ki 3 4 5 Tamam, Kapı olacak. Şuradan biraz ağaç keselim bir dakika. Geldim. Ağaç keselim. Gençler soru var. Games Birinci bölümü çektik. Öbür bölümü de çekmedik. İnşallah gelir yani. Birinci bölüm oldu tek ikinci bölüm çıkmadı yani yapamadım maalesef bunda isterseniz yapacağım ama İnşallah sesim çıkıyordur gençler Yapalım bir Tan craft değil Şunda iki tane abi Büyüme yap Düğüme yapacaktım da Dur abi yapalım ya Bunu yapacaktım Bir dakika hafta. Şimdi koyuyorum arkadaşlar Hop Şunu yapacaktım Şunları böyle Yapacaktım Yapalım daha da daha Bir iki Şunları Koyacağız test lazım arkadaşlar bir tane de şöyle Arkadaşlar evet tamamlayalım akşam biliyorsunuz şeyler gelecek tamamlar o yürümez de oyuyoruz arkadaşlar. E ee, şeyde oyuyoruz. Tak şunu kapatalım. Hop. Arkadaşlar ben böyle yapıyorum. Hop. Kapının üstünden geçiyorum. Şöyle bir evimiz olacak güzel bence. Küçük ama yakın geliştirebiliriz. Hayvan keselim biraz. Apple var orada Apple alacağım. Uf abi kaç oldu ya? Evet kaç abi kaç kaç kaç. Abi ne yapacağız ki biz? Allah geliyor, gözükme yıkacak kap. sanki bir kılıç yıkıyorlar arkadaşlar savunun biz kılıç bakmalı var ya valla gençler kusura bakmayın indirme bakma şuradan bir dakika ağaç kesin kılıç yapacağım. Kabul etmiyorum arkadaşlar bu sefer bana kaba yapmam zorundayım. Bu arada daha şey kaç ya soruyorsanız sürüp arkadaşlar on altı Güzel yani şimdi çok bir dalgalı yaptık. Şimdi şuraya koyarsak. Hep bir var arkadaşlar. Böyle bulduk. Bir, bir, bir dakika. Aa buna ya. Bir dakika şunu şöyle şuraya şunu. Bir dakika arkadaşlar. Şuraya. Bir dakika arkadaşlar ya. Şunun güzel yapıyorum da. Hop buraya. O da Şimdi şurada bir de oturalım doldurabilirsek. Arkadaşlar evet, ben doldu. Doldu yani. Karısı. Şöyle yarım kaldı. Arkadaşlar bu seri devam da ileride devam ettireceğiz. İsterseniz videoyu da çekeceğim. Şunu bir Roger'ı yapıp bitirelim. O zır. Zırhı çıkarsa iyi olacak abi. Hayır ölme ölme. Game over çekmedim. Sakın sakın. Arkadaşlar game over çekmedim. Bir dakika O ne? O ne? K Abi ne yapacağız biz? Arkadaşlar Bir dakika ya Burda uzak denize zaten. Şuradan da Kim buldu evet. o ya yani Aynen şu tepeler çıkınca çıkacağız zaten güzel çık Nerede abi o? Babamlı şey atmıştım Bak arkadaşım burada değil. Burada. Bir bakalım. Yok abi geçmişiz. Her şey çekseydik ya. Ses arkadaşlar şu tepede. Nerede ya? Hop, hop, hop. Aaa burada mıydı abi? Abi ya evi kaybettik Arkadaşlar Eee Yes, I will send the buttons to stop it I got whipped in